gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde bulunan çift taraflı paslanmaz çelik bıçaklar sayesinde neredeyse bütün katı meyve sebzeleri parçalama imkanına sahipsiniz. Özellikle tabanla yerleştirilmiş olan nesne sayesinde ürünü denge problemi yaşamadan kullanmanızı olanak tanıyor. Hemen konuyu toparlayayım. Bana kalırsa motor gücü fazlasıyla düşük. Ürünü araştırdığımda kullanıcılar çabuk bozulduğunu dile getirmiş. Aynı zamanda birçok kullanıcı da iyi olduğu kanaatinde. Bana kalırsa üzerine birazcık daha